Buyurun alın rektör Jones. Bu zararınızı karşılar. Olsun. Haydan gelen huya gider zaten. Hep bunu söylerim. bu durumda söylenecek sadece bir tek şey var. Nedir o reç? Anga bengaa. Anga bengaa. Kardeşim. Lütfen. Bak varşi davamaya bir son ver. Lütfen. Anga bengaa.